Vektörel çarpım ve onun özel durumlarını anlatmam istendi. Çünkü şu an fizik listesindeki konumuz, öğretmem gereken konu manyetizma. Şu an demek ki vektörel çarpımdan bahsetmenin tam sırası. Peki vektörel çarpım nedir? Vektörleri toplamayı çıkarmayı biliyoruz. Peki vektörleri nasıl çarparız? Bunun iki tane yolu var. Skaler çarpım ya da vektörel çarpım. Şimdi öğrendiğimiz her işlemin farklı bir amacı var ve bu tabii ki vektörel çarpım için de geçerli. Bunları söyleyerek biraz zamanınızı aldım çünkü vektörel çarpımı ilk duyduğumda bana biraz farklı gelmişti. Evet yeterince konuştum şimdi vektörel çarpım nedir bakalım. İki vektörün vektörel çarpımı diyelim ki elimde a çarpı b olsun. Vektör çarpımının simgesi cebir öğrenmeden önce nokta ve parantezlerin yerine kullandığımız çarpma işareti. Aynı zamanda x harfi. Böylece a x b gibi okunuyor ama a çarpı b. Şuna eşittir, başta biraz garip gelebilir ama yazacağım formülle daha iyi anlayacağınızı umuyorum. a vektörünün boyu çarpı, b vektörünün boyu çarpı, aralarındaki küçük açının sinüsü. Evet, çarpım bu. Ama bu büyüklük sadece bir skaler büyüklük değil, sadece bir büyüklük olarak kalmamalı. Çarpımın bir yönü var. Bu yönü birim vektör n ile birim vektör n ile belirtiriz. n'in üstüne bir şapka koyalım birim vektör olduğunu göstermek için. Evet, n'nin belirlediği yönün kendine has özellikleri vardır. Kendine has özellikleri vardır. Birincisi n, n, nasıl okuyorsanız fark etmez, ben hep n diyorum ama, birincisi n, her iki vektöre de diktir. O her iki vektörle ortogonaldir. Evet, bunun ne demek olduğunu görsel olarak inceleyelim, ortogonal. Şimdi ikincisi ise, bu vektörün yönü sağ el kuralı ile belirlenir. Sağ el kuralı, sağ el, el değil sağ el kuralı ile belirlenir. Bunu birazdan göreceğiz. Şimdi bunları görsel olarak anlamaya çalışalım. Sizi bu arada bir konuda uyarmam gerek yok. Vektörel çarpımı 3 boyutlu sistemde kullanabilirsiniz. Vektörel çarpımı diğer boyutlarda da tanımlayabilirsiniz. Diğer boyutlarda da vektörel çarpım yapmanın yolu vardır. Ama vektörel çarpımı, vektörel çarpımı 3 boyutlu sistemde kullanmak daha bir anlamlıdır. Çünkü dünya 3 boyutludur. Şimdi birkaç tane, birkaç tane vektörel çarpımı örneği yapalım. Bence şekillerle gördüğünüzde daha iyi anlayacaksınız. Özellikle de, özellikle de sağ el kuralını. Sağ el kuralını. Evet, bu b vektörü olsun, bu da a vektörü olsun. Şimdi vektörlerin vektörel çarpımını bulmak istiyoruz. Bu a vektörü, bu da b vektörü. Evet, tek renk kullansam daha iyi olacak çünkü renkleri değiştirmek bazen hakikaten zor oluyor. Ve aralarındaki açı da teta. Diyelim ki a'nın uzunluğu, evet a'nın uzunluğu 5, b'nin uzunluğu 10 olsun. Yani b, a'nın iki katı gibi görünüyor. Evet, yukarıdaki sayıları Sadece uydurdum. Vektörel çarpımları nedir? Uzunlukları, uzunluk kısmı kolay. Şimdi, aradaki açıyı 30 derece kabul edelim. Radyan cinsinden yazmak istersek, açılarla görselleştirmek hep daha kolayıma gelir. Bunu radyan olarak da düşünebiliriz. 30 derece ne eder? Pi bölü 6 radyan olur. Böylece pi bölü 6 da yazabiliriz. Her neyse. Her neyse, açımız 30 derece. Peki, a ve b'nin vektörel çarpımı ne? a çarpı b eşittir a'nın boyu, yani 5 çarpı b'nin boyu, çarpı aradaki açının sinüsü. Elbette geniş açıyı da alabilirsiniz ve bu aralarındaki açı diyebilirsiniz ama ben daha önce küçük, yani dar açıyı, 90 dereceye kadar olan açıyı alacağımızı söylemiştim. Yani sinüs 30 çarpı n birim vektör olacak. Bu birim vektör. Şimdi vektörel çarpımın yönüne bakacağım. Sadece boyunu hesaplayalım. Boyu 50 çarpı sinüs 30. Peki sinüs 30 neydi? Sinüs 30, 1 bölü 2'dir. Böylece 5 çarpı 10 çarpı 1 bölü 2 çarpı birim vektör olur. Yani 25 çarpı birim vektör. Şimdi bakış açınıza göre ilginç ya da karışık olabilecek bir noktaya geldik. Birim vektörün işaret ettiği yön nedir? Daha önce söylediğim gibi o her iki vektöre diktir. Peki bir şey nasıl onlara dik olabilir? bunu çizemeyeceğim çünkü A ve B'yi çizdiğim yer yani çalıştığım alan iki boyutlu. Eğer üçüncü boyutta olursa sayfadan içeri ya da dışarı diyebiliriz. Sizin için sayfa şu an ekran. Böylece her ikisine dik vektörü bulabilirim. Şimdi bu vektörü hayal edelim. Yani umarım çizebilirim. Tam olarak bu noktadan içeri doğru veya bu noktadan dışarı doğru. Şimdi hayal edebileceğinizi umuyorum. Bunun için kullanılan simgeyi göstereyim. Şöyle bir vektör çizersem, içinde x olan bir daire çizerim ve bu vektör sayfadan ya da ekrandan içeri doğru olur. Eğer bunu çizersem bu sayfadan dışarı doğru olur ya da ekrandan dışarı. Peki bu kural nereden gelir? Bu kural nereden geliyor? Kural okun başından gelir. Çünkü, çünkü ok neye benzer? Çizdiğimiz vektörler için kural olan ok şöyle bir şey. Okun başı dairesel ve en uç noktası bir, bir nokta. Okun başına bakarsanız dışarıyı gösteren vektör gibidir. Peki, okun ucu neye benzer? Okun kuyrukları da var tabi bu arada. Bir tanesi belki buradadır, diğer de burada olabilir. Oku sayfanın içine doğru tutarsak, okun arkasına baktığımızda bunun gibi görünür. Bu sayfanın içine doğru bir vektör, bu da sayfanın dışına doğru. Şimdi n'nin hem a'ya hem de b'ye dik olduğunu biliyoruz. Her ikisine dik bir vektör bulmanın tek yoluysa yani o bilgisayarın ekranına dik, normal ya da ortogonal olmalı. Peki, n vektörünün ekranın içeri ya da dışarı olduğunu nasıl biliyoruz? Burada sağ el kuralını kullanıyoruz. Biliyorum bu biraz can sıkıcı. Birçok problem çözeceğiz sağ el kuralını. Sağ elinizi kullandığınız kullandığımız için sağ el kuralı denir. İşaret parmağınızı şimdi vektörel çarpımdaki ilk vektörün yönünde tutun. İlk vektörün yönünde tutun. Vektörlerin sırası önemli. Şimdi bunu yapalım. Parmaklarınızı ilk okun yönünde tutmanız. ilk okun yönünde tutmanız gerek. Sonra orta parmağınızı ikinci vektör b'nin yönünde tutun. İkinci vektör b'nin yönünde orta parmak. Ve bu durumda eliniz Böyle bir şey olacak, çizmeye çalışacağım şimdi bu benim sanat becerimi aşıyor ama bu diyelim ki benim sağ elim baş parmağım aşağı gelecek, çizdiğim benim sağ elim, bu işaret, bu, bu benim işaret parmağım, o a'nın yönünü işaret ediyor. Belki biraz daha bu yöne doğru olmalı değil mi? Sonra orta parmağımla yerleştirip l oluşturmalıyım, l. Ya da böyle silahla ateş eder gibi diyebiliriz değil mi? Mesela b'nin yönünü işaret ediyorum. Sonra baş parmağın gösterdiği yöne bakıyorum. Şimdi bu örnekte baş parmak sayfanın içine gösterir. Bu şekilde baş parmağımız aşağıyı göstermeli. Bu bize n'nin sayfadan içeriği işaret ettiğini gösterir. Böylece n vektörünün boyu 25, yönü sayfadan içeri, bunu x ile gösterebiliriz. 3 boyutlu çizmiş olsaydım böyle bir şey olurdu. a vektörü, şimdi size bakış açısı kazandırmak için şekli çizeyim. Aşağı doğru olan n vektörü, n vektörü ise, a vektörü böyle olur. a vektörüyle aynı renkte çizeyim, a vektörü buna benzer bir şey. b ise, b ise bunun gibi. 2 hmm. boyutlu figürü şimdi 3 boyuta aktarmaya çalışıyorum. Bu yüzden biraz daha farklı gelebilir ama anladığınızı düşünüyorum. Düzleme a ve b'yi çizdim ve bu bakış açısından düşünürsek, n'yi aşağıya doğru çizmek zorundayım. Ve bu vektörel çarpımın tanımı. Şimdi 10 dakikayı aşmak istemiyorum. Daha sonra başka bir videoda yeni problemler hazırlayacağım ve bu süreçte biraz manyetizmadan bahsedeceğim ve birçok şey için vektörel çarpım alacağız. O zaman çok daha iyi anlayacaksınız. Hoşçakalın.